Az da olsa yürüyen bir ilk insan var hafta içi. Göktürk bölge, İstanbul. Al sana Göktürk. Göktürk beldesi eski belediye Bildiğim kadarıyla Şimdiki hali Önündeki alan Bu kadar kaldı Onu da şuradan bir yol açtılar Şu metro inşaatının devamı Mavi yerler kulevincin olduğu yerler vesaire O Kulevinci'nin hemen yanından da bir yol daha açıldı. Çakıl dökülmüş. Bugün fark ettim. Zannederim metro bağlantısı yapacaklar oradan. Beldeye. Yakında burası ilçe olur. Kemer, Urg Urgaz, Göktürk. Konuşamadım ya. Her yolun sonu var mı ya? Bisiklete ve spora, yürüyüşe, koşuya her ne yapıyorsam. Onun da sonu var demek ki. Buraya kadar demiş. Yıllar önce çizilen hat. Buradan dön demiş. Motorlu taşıtlar öncelik demiş. Hey Türkiye hey. Daha neredesin sen? Daha doğrusu dünya böyle ya. Koronadır vesayirdir vesairedir. vesairedir. Ee, bir ton şey daha gelir bu Dünyanın başına Dünyanın virüsü insanlık gerçekten insanlık Şurası 2011'lerde onlarda Daha bir yeşildi Metro başladı vesaire Ne hale gelmiş ya Tarlalar bile bölünmüş Dünyada böyle ya yönetim anlayışıyla bazı nüanslar var bazı ülkelerde de gördüğümüz genelde çimin üstüne beton atma olayı var insanda nedense göktürk girişine de Kollej yapıldı azı dişi gibi Vallahi tek başına orada bayraktar Arkası şu kadar bir alan kalmış. Ondan sonra da İstanbul Caddesi, Göktürk. Yazık ya. Dilerim bir 10 yıl sonra şu karşılar kalır. Karşıki vadi. Yeşil vadi. Telli yolları.